Merhaba mavi kadın izleyicileri. Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Ay Boğa çocuklarına bakacağız bugün hep birlikte. Ay Boğa burcunda olduğu zaman Venüs'ün etkisinde olur bu çocuklar. Venüs aşkın, güzelliğin, estetiğin gezegenidir. Dolayısıyla bu çocuklar sanatın çeşitli dallarına ilgi duyabilirler. Aynı zamanda bu çocuklar oldukça iştahlı çocuklardır. Hatta zodyan küçük gurmeleri de diyebiliriz onlar için. Boğa burcu toprak elementinin ilk burcudur. Dolayısıyla bu çocuklar doğayla iç içe olmaktan çok hoşlanırlar. Beş duyuları da çok gelişmiştir. Bu beş, tabii sanatsal anlamda yaratıcı olacaklarsa bu beş duyu çok rahat kullanabilir. Ayboğa çocukları yalnız inatçıdır. Değişimden hiç hoşlanmazlar, alışkanlıklarını bırakmayı hiç istemezler. Ayrıca aşırı sahiplenici çocuklardır. Annelerini, babalarını çok sahiplenebilirler. Dolayısıyla kardeşleriyle bu anlamda sorunlar yaşanabilir. Ayrıca inatçı olduklarını söylemiştik. Ayak diremeyi seven çocuklardır bunlar. E, sakin bir yapıda olsalar da öfkelendikleri zaman e, çok aniden e, parlayabilirler ama e, öfkeleri de neyse ki çabuk söner. Şimdi e, tabii Güneş Burcu'na göre de şekilleniyor bu çocukların karakterleri. Eğer bu çocuğun e, Güneş Burcu yani Öz Burcu aslansa o zaman e, sanatsal uğraşlar e, konusunda daha yetenekli ve daha yaratıcı olduğunu görebiliriz. Eğer e, Güneş Burcu ikizlerse değişik işime daha kolay e, ayak uydurabilir. E, boğa gibi e, bir rutine takılı, ay Boğa çocuğu gibi bir rutine takılı kalmayabilir. Eğer a, güneş burcu yengeç ise, o zaman güvenlik ihtiyacı çok daha fazla olacaktır bu çocuğun. Zaten Boğa hali hazırda huzura ve güvene çok ihtiyaç duyan bir burç, e, güneş burcu yengeç olduğunda bu güven ihtiyacı daha da katlanacaktır. Ancak e, bağları, duygusal bağları çok daha güçlü ve sürekli olacaktır bu çocuğun. Şimdi ay olumlu etkilendiğinde çocuk anneyi nasıl görüyor? Çocuğu kendine, kendine güvende hissettiren, evde huzur ortamını sağlayan bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Ayakları yere sağlam basan, pratik bir anne bu aynı zamanda. Huzurlu, sakin yaratılışlı ve sabırlı bir anne karşımıza çıkıyor. Ancak ay olumsuz etkiler aldığında aşırı tutucu, yeniliği kabullenemeyen, ailede huzursuzluk ortamı yaratan, çok çabuk öfkelenen ve katı bir anne modeliyle e, maalesef karşılaşabiliyoruz. Ama e, tekrar etmekte yarar görüyorum. Astrolojide hiçbir şey kesin çizgilerle ayrılmıyor. E, çoğu zaman olumlu ve olumsuz etkiler bir arada görülebiliyor. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik